Kara sistemleri dediğimiz zaman M2'nin gerçekten hem bir tarihi önemi var hem de çok fazla platform üzerinde kullanılabiliyor. Ve M2 ile ilgili de sizlerin de geliştirdiği teknoloji kattığınız birçok konu var. Öncelikle tanıyabilir miyiz sizi? Merhabalar Tolga Bey hoş geldiniz. İsmim Gencay. Ee, Samsung Yusuf yani Cani'nin iş geliştirme, kurumsal iletişim ve ee, marka yöneticisiyim. Eee, ve şu an 2022 fuarında standımızda sizleri ağırlıyoruz. Çok mutluyuz. Şimdi bu fuarda yeni yeni ürünlerinizi sergiliyorsunuz, M2 için farklı farklı versiyonlar var. Biraz üç farklı versiyon sergiliyorsunuz standınızda, biraz tanıyabilir miyiz onlarda? Neler var? Evet şu an e, önlü A M2 ailesinin, e, yani Canik M2 ailesinin e, ilk e, üyesi. E, biliyorsunuz silahın aslında hani globalde çok önemli bir isim var, yani daha doğrusu önemli demeyeyim e, bir nickname var, Madeus. Bu e, tüm makineli fişeklerin anası anlamına geliyor Latince bir e, kelime. Ancak biz bu e, kökeni eskiye dayanan silah aldık ve dünyanın en gelişmiş 12 ondaydı 99 milimetre uçak savarı haline getirdik. Dünyada işi benzeri yok şu anki önüne durduğunuz e, silah. Evet. Neler eklediniz biraz isterseniz de sistemlere de bakarak şöyle devam edelim. İlk bakışta tabii ilk bakışta gördüğünüz gibi bir e, M2 ama aslında yavaş yavaş yaklaşınca bir M2'den çok daha ötesi olduğunu anlayabilirsiniz. Namlus'u başlamak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Ee, dünya genelinde M2'ler 16.000 bin, 14.000 bin arası namlu ömrüne sahiptir. Şu an karşınızda gördüğünüz Canik M2 QCB namlusu standart olarak 25.000 üzeri namlu atım ömrüne sahiptir ki bunu atarken dünya genelinde e, 12 e, yavaş atışta 12 hızlı atışta 20 MOA olarak alınmış olan dağılımı biz altı yamağının altına çekmiş durumdayız. Yani şu an, düşünün makinatör mermisinden bahsediyoruz. Ve yani bir kesin içancı tüfeği değil bu. Kesin içancı mermilere kadar e, yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar da değiller. Buna rağmen altı yamanın altında bir dağılımla hatta çok kaliteli mermilerle 1.2 yamağıyı da gördüğümüz durumdan oluyor. Bir dağılıma sahip. Bu birinci merminler 25.000. mermi değişmiyor. Yani silahın isabetliliği, attığınız mermi hedefe gitme oranı çok ama çok e, arttırılmış durumda. Bununla beraber de demin de dediğim gibi namlı ömrü inanılmaz derecede yükseltildi. Bunu, bunu nasıl yaptık? Bu bizim e, geliştirmiş olduğumuz özel bir e, namlu üretim teknolojisiyle yapıldı. Çok özel bir e, içine stelay katlama tekniği geliştirdik. E, Tabii bunlar daha önce başka sektörlerde uygulanıyordu ama hiç 12.7 milyonun çapında bir borunun işi yapılamıyordu. Biz bunu bu aplikasyonu uygulanabilir hale getirdik. Samsun'daki fabrikanızda evet. mühendisliğinizi, üretim teknolojilerini evet. ortaya koyarak bu namlunu herhalde iki kat falan arttırılmış oldu. Evet, evet yani şu an aslında biz sonunu göremedik. Yani biz 25.000 üzerinde test ettik. Standartları çok fazla karşıladığı için artık yani şu an e, bazen kendilerimize espri yapıyoruz. Korkuyoruz, bunun sonu nereye gidecek? Çünkü dağılım düşmediği gibi, yani dağılım e, bozulmadığı gibi performans devam ediyor. Ama şu an için biz 25.000 ve 25.000 plus şeklinde deklarasyonumuzu yapıyoruz. Bununla beraber gördüğünüz namlu Quick Change Barrel. Yani çabuk bir namlu özelliğine sahip. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir yardımcı olur musunuz? Kolu çeker misiniz? Hemen size göstereyim. Hatta atın. Kolu çeviriyorsunuz ve çekiyorsunuz. Namlu çıkıyor. Ardından bu siz Tabii yapabiliriz. Evet. Evet ne yapıyorsunuz? kolu yarım çekiyorsunuz, kolu yarım çekin. O çevirdiniz, çektiniz, namlu çıktı. Bunu şöyle düşünün. Çatışma sırasında namlu belli bir atış hızında atıyor ve hani yüksek kullanımdan dolayı ısınıyor. Isındıktan sonra ne yapması lazım operatörün? Angajman sırasında namluyu değiştirmesi lazım. Ama bunu çok hızlı yapması lazım. Eskiden nasıldı? Bunu viralı bir şekilde yapıyordu ve zaman alıyordu. Şimdi ise bu çok basit mekanizmayla çıkartıyor, yenisini takıyor, çeviriyor, bırakıyor. Hafif bir yarım çek ve oturduğunu buradan anlıyor, hakikaten bırakabilirsin. Bunu yaptıktan sonra bu teknolojide bulunmuştu ama bunu yaptıktan sonra Headspace dediğimiz bir ayar vardı başında ki operatörü bunu yaptıktan sonra nam oturup oturmadığını master kontrol ediyordu. Şimdi düşünün, yoğun atış altındasınız, gece şartları falan filan namluyu değiştirmişsiniz, karnevan içerisinde bir de bunu Artık evet, süreniz yok. Eskiden ee, e, e, bunlarla uğraşıyorduk evet. biz. Şu an ise bu modelde bu da değiştirildi, hiçbir şekilde Headspace'e gerek yok, yapmanız gereken tek şeye bindim, yaptım, hareket yapıyorsunuz ve Namlu'yu değiştiriyorsunuz. Devam edecek olursak yine Canik, biliyorsunuz biz kaplama teknolojileri konusunda çok meşhuruz. Yani tabancalarımızda çok uzun yıllardır yüksek teknoloji, Tenifer, tenifer üzeri, Serkot konusunda uzmanlaşmıştık. Şimdi burada yine Tenifer ama bu sefer farklı, Tenifer'in daha farklı uygulamalarını yine ee, en tabana yerleştirdik. Onun üzerine şu an dışında serekot görüyorsunuz ama iç kısmında çok yani bunun altında, yani hem dışında hem içinde tüm parçaların üzerinde marine grade coating dediğimiz yani denizel etkilere dayanıklı e, anti pas ve hani biliyorsunuz deniz ortamındaki o korozyon çok o tuzlu etki. Yani burada denizlerken e, e, izleyicilerimizin kafası kaçmasın deniz ve aslında çöllerde de çöl tuz kumunda da çok miktarda e, sodyum klorürü vardır. Tuz vardır ve bu rüzgarla beraber silahın en ince yerlerine kadar girer. Orada yani kadar deniz ve, suyuyla, tuzlu suyla çölün hiçbir farkı yok etkiler açısından. Tabii tabii Koro korozyon var, aynı. Yani bazı çöllerde ise bizim mesela Karadeniz'den bile fazla korozyon var. Dolayısıyla biz bunları bildiğimiz için silahın tüm parçalarını korozyon e, yaparken yani e, de, e, korozyona karşı yaparken bunu denizel seviyede yani marine grade seviyesine getirdik ki bu zaten dünyada hiçbir yerde uygulaması olmayan yani bu tip silahlar uygulaması olmayan bir standart uygulaması olmayan bir özellikti onu da standartlaştırmış olduk. Bunları yaparken tabii ki içindeki birçok parçaların da atım ömrünü arttırdık ne gibi performans parçaları örnek veriyorum tırnak yani mermiyi dışarı atan tırnak, iğne Bunlar biliyorsunuz çok fazla e, darbeye maruz kalıyor. Bunların da ömrünü iki kattan fazla arttırdık ki şu an silah yeryüzünün en dayanıklı M2 QCV'si haline geldi. Performans gözünden e, performansına bakılırsa yine hem en dayanıklı ve en yüksek performansa sahip e, M2 QCV'si oldu ki şu an e, ihracatta e, dolu dizgin gidiyoruz. E, önümüzdeki iki yıllık e, sürecimiz komple e, e, doldu bize artık kapasite artışlarıyla bu hatta daha fazla talebe ee, cevap vermeye çalışıyoruz. Yine e, bir önemli konu değinmek istiyorum, asıl projenin nasıl başladığına değinmek istiyorum. E, Savunma Sanayi Başkanlığı 2018 yılında bu projeye başlattı. Devletimizin koymuş olduğu vizyonla bu başladı ve o şekilde devam etti ve o şekilde son, biz biz e, sona ulaşabildik. 2018 yılında başlayan bu süreçte 2018'in sonuydu aslında ve ee, biz silahımızı 2021'de aslında bitirdik. 2020 2022'nin başında bitirdik. Ancak e, SSBET kalifikasyon testlerine Haziran e, ayında girdik ve 40 gün e, mayıs sonu haziran gibi girdik ve 40 gün e, süren yoğun e, Savunma Sanayii Başkanımız yaptırdığı yoğun testler sonucunda silahımız e, bir kez daha bu sefer Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Savunma Sanayi Başkanlığı heyetin önünde de performansını kanıtladı. Galiba son testte de Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir yaptı. Evet, e, tabii o bizim için böyle şeydi artık, böyle bir onurlandırmaydı. Hem onurlandırma hem de son kontrol. Ve, ve, ve e, başkanımız e, bu kalifikasyonun süreci bittikten sonra bizleri ziyarete geldi. E, gerçekten bizim için yani anlatılmaz e, duygularla dolduğumuz bir anda. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanı bizi ziyarete geldi ve bizzat kendisi silah kullandı, atışlarını yaptı ve hani orada bir an vardı belki biz onu şey kendileri de paylaştılar bu sahneyi, kolları başkanımız kolları sıvadı şöyle geçti silahın üzerine atışını yaptı makinesi ve döndüğünde o bir gülümseme vardır, evet. <gülüyor> bir çocuğun böyle hani oyuncakla oynadığı, o anda hep beraber orada tanıtlık ettik, bize duygusal anlar yaşadık. E çok güzel oldu ve bunun devamı da gelecek. İsterseniz şimdi ailemizin yeni üyesiyle devam edelim. Hadi yeni geçelim. Anlatmaya devam edelim. Evet. Bir, daha, bir, bir dakika şöyle yapalım. Şimdi M2 serisine devam ediyoruz. Burada da M2F. Biraz bize e, ne farklar var, ne tür detayları koydunuz, neler eklediniz anlatır mısınız? Canik M2F, yani M2 QCB'nin hızlandırılmış versiyonu olarak da adlandırılıyor. Ancak aslında temel olarak biz burada yapmak istediğimiz şey, M2 QCB'nin özellikle hava platformlarına uygun, uygunluğu için tasarlanmış bir silah. 38 kg ağırlar sahip Canik M2 QCB, bu ise 29 kg ağırlar sahip, 9 kg daha hafif. 450 ile 600 atım arası ayarlanabiliyor Canik M2 QCB. 600 kabul edelim bunu. Bu ise 950 ile 1100 arası ayarlanabiliyor. Dolayısıyla biliyorsunuz hava araçları bir bölgenin üzerinden çok daha hızlı geçtiği için daha yüksek atış adetine ihtiyaç duyuyorlar. Çok kısa süreleri var. Evet. iki mermi arasındaki mesafenin çok daha az olması lazım. Dolayısıyla sizin yüksek atış hızına ihtiyacınız var ama hava araçlarının bir de payload sorunu var. Her kiloyu hesaba katıyor. Dolayısıyla hafifletebildiğimiz kadar hafiflettik. O e, 9 kiloluk farkı payload olarak kullanabilir, mühimmat olarak kullanabilir ve atış hızını Arttırdık Ama diğer her şey namlı ömrü, performans birebir aynı. Şimdi ben bakıyorum yakın hava desteğinde pervanlı uçaklar işte Hürkuş evet. bu e, pazar için geliştiriyor. Aynı şekilde helikopterler için de çok etkili. Çünkü bir güdümlü mühimmata göre buradan atılan mühimmatın sonuçta fiyat performans diye evet. yan yana koymak lazım. Bununla ilgili pazarı nasıl görüyorsunuz? Zaten biliyorsunuz şu an e, biz bunu... Vizyonu koyduğumuzda şu an önümüzdeki şu an bugünkü gerçeklik yok yani şu an kuzeyimizde bir savaş var ve savaşta şu an görüyoruz yani em, savaşta hiçbir e, birim daha hani e, nasıl diyeyim sohbeti 12 milyon 12.5 milyon altında bir mühimmatla açmıyor bile ya tüm angajmanlar ciddi anlaşmalar bu silah ve üzeri kalibelerle yapılıyor şu an. Dolayısıyla e, biz bunun geldiğini zaten bu e, 2014-2016 sonrası e, güneyimizde olan savaşlara gözlemlemiştik. Hızlı hareket eden mobil unsurların, e, çok örnek bir pikap üzerine konuşlanmış bir araç, e, bir, bir ekip olabilir, e, pikap üzerine konulandığımız bir herhangi bir şey olabilir. Hızlı mobiliteye sahip yüksek ateş gücüyle hızlı mobilitenin uyumunun esas olduğunu biz biliyorduk. Bunun da en baz ve en temel mühimmatın, 12.7 olma ve Bu yüzden de biz bu projeye zaten inanmıştık başta. E, Akrebaninde de bunun 30 olacağını da biliyorduk ki bugün 30'da şu an standımızda görüyorsunuz. 30 -113. Dolayısıyla biz zaten bunun için pozisyon al Bunun böyle olacağını biliyorduk. Bugün haklı olduğumuzu görüyoruz. Şu herhangi bir platforma hızlı bir şekilde silahlandırıp doğru mühimmatı kullandığınızda hele bir de etkin modern optikler donantınızda bugün bir e, zırhlı... E, 6x8x8 aracı ya da bir ana muharebe tankını zırt tecrü mühimmatla 12-17 ile etkisiz hale getirebilirsiniz. Ve bunu yapabilirsiniz. Doğru mühimmatla bu angaçmanı sağladığınızı yapabilirsiniz. Ve daha ekonomik ulaşılabilir evet. şartlarda tabii ki. Evet. evet. Düşünün ki bugün bir ana muharebe, modern bir ana muharebe tankı 4 milyon dolar, 5 milyon dolar falası vardır, azı vardır ve e, görüyorsunuz ki içindeki personelle beraber zarar görme çok yüksek. Siz çok daha hızlı hareket eden sistemlere yüksek atış gücünü ettiğinizde e, bunu e, savaşın sevdiğini değiştirebiliyorsunuz. değiştirebiliyorsunuz. En azından savaşta varlığınızı koyabiliyorsunuz. E, bunlar çünkü artık e, baktığınızda e, yüksek teknoloji değil. Muharebe orduları, yani modern orduları olmasayken minimum kalibelerden bahsediyoruz. Yani muharebede varım demek istiyorsunuz, bunu envantelinde olması, istiyor, olması gerekiyor. Bu 12.7 ile ve çok, doğu, çok doğru beklemediniz. Ben de bundan sonra bu kelimeyi kullanacağım. Bu şekilde e, konumlandırılması gerekiyor. Bunun üstü zaten e, savaştaki artık e, oyun oy, oyunu, oyunu değiştiren tarafa doğru yönelmenize gidiyor. Artık 30'lar, 40'lar işte 60'lar sonra size devam edecek olursak işte 120'ler, 150 ler, birleşikler falan. Savaşın seyrini komple değiştiren e, olgular oluyor. Bir özellik daha var. Bizim önümüz Aytar Free. Çok önemli bir detay. Potansiyeli inanılmaz. E, dünyada 5 üreticilerden biriyiz. E, ve tek Aytar Free olan e, M2QCB ve M2F ödeşisi biziz. Şu güzel bir spoiler vereyim. M3 yolda. E, M3 biliyorsunuz e, M2... biraz detay alalım. Evet. Evet, M3 e, M2F'den sonra M3 versiyonu da yolda. M3 1200-1300 atım masayıp olan bir versiyon, çok daha hızlı bir versiyon. O da yine aslında yine tamamen hava araçları için tasarlanmış bir model. Onu da yine hafifletiyor musunuz? Nasıl? Tabii. Buna göre ne kadar kaç kilogram daha hafif olacak? Şu an teknik detayları sizin yani bu aşamada şu an paylaşmamız doğru olmayabilir. E, Klasifikasyon süreci, test aşamalarımız şu an devam ediyor. E, Üzerinde bazı ufak e, yine bizim yapmış olduğumuz mühendislik değişiklikler var. Ama bir yıl içerisinde, yani 2023'ün seneye, seneye bu aylarda burada önümüz vefa eterse M3 ile beraber. M3'ü diyelim, daha detayını o zaman görüp konuşalım diyelim yani. Evet. O da burada aramızda olacak ve aileyi tamamlamış olacağız. Yanında çok güzel bir uygulam Şöyle geçelim Ama isterseniz. Şimdi ha. üçüncü versiyon diye başlar mısınız sizle? Evet bir ufak es verebilir miyiz? Tabii, Bu 3. versiyon aynı versiyon ama farklı uygulaması. Tamam. Böyle tabii. yanlış bilgi vermiyor. ki M2F'in dual versiyonu. Tamam. Evet. Burada da M2. Tamam. Evet, burada da şu an M2F'in dual mount üzerine yani dual arayüz üzerine entegre edilmiş versiyonunu görüyorsunuz. Bu bizim geliştirdiğimiz bir konsept. Niçin? Şimdi biliyorsunuz 12 12.17'de başka ağır makinelikler de var ponicon 99 kullanan. Ee, bunların eee işte biliyorsunuz Gatling namlulu, işte 3 namlulu versiyonları var. Ve bu bu sistemler oldukça yüksek atış hızına ulaşıyor. Ama hem çok pahalı hem de eee kulantlar mühimmattan dolayı çok dikkatli yani yüksek kaliteli mühimmat, e, yüksek kaliteli linke ihtiyaç e, mayone ihtiyaç diyorlar. Bu ise üçünü, iki tanesini M2F'yi yan yana bağladığınızda 1.100 atım, 1.100 atım, 2.200 atım dakikada ulaşabiliyorsunuz ve toplam yatırımınız diğerine göre çok daha makul ölçülerde oluyor olurken savaş şartları. Tabi artı artı ee, hiçbir şekilde M2F'in mekanizması mermi seçmez, e, her tür mühimmatla fazlasıyla kalifi olmuştur. Dolayısıyla özellikle muharebe ortamında, özellikle yükün savaş ortamı şu an gördüğümüz gibi ortamlarda kesinlikle karşılık bulacağına inanıyoruz. Zaten bu konuda da birçok görüşme devam ediyor. Ee, bu şu an burada sergilediğimiz bir arayüz. Bunu biz istediğimiz platforma, deniz aracına, kara aracına, pikaba, her şeye entegre edebiliriz. Ee, bunu da buradan söylemek istiyorum. Bir ufak şey daha ekmek istiyorum. Bununla beraber böyle bir silahın oluşturduğu tepmeyi yani recoil'ı önlemek için sizin aslında çok eşsiz bir şey, buffer, buffer sistemi yani sönünleme sistemin ihtiyacınız var. Canik kendi sönünleme sistemlerini zanneden dünyadaki çok ender silah üreticilerine bir tanesi. Siz silah değil sadece mühendisliğiyle evet. bunun yazılımıyla her şeyle bir farklı bir yere taşıdığınız için zaten herhalde bugün buralardasınız diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Biz tabii bizim çatımız altında biz aslında biz müşterilerimizin sorun sorunlarına yani en top top bütün çözümlerle geliyoruz. Yani ben sana silah veririm işte optiğe ka karışmam. Ben sana silah veririm, arayüzü sen yap. Öyle bir şey yok. Silah entegrasyon, optik sistemleri, aksesuar, eğitim hepsi komple bizim çatımızın altında. Bize gelen bir müşterimiz kesinlikle her şeyi hallolmuş bir şekilde buradan ayrılmalarını hedeflediğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Demin onu söylüyordum. Eee sistemi çok önemli. Silahın standart olarak bir e, mermiyle oluşturduğu, e, atış sırasında oluşturduğu her bir atında 24 kN'lik bir enerji oluştur ortaya çıkıyor. Çok ciddi bir enerji. Ama bu söylenme sistemiyle bu 7 kadar düşebiliyor. Dolayısıyla bu söylenme sistemi kullandığınız zaman hem arayüzün e, ömrü uzuyor hem de özerle araç üzerinde kullandığınızda düşük tonajlı araçlarda üzerinde okulandığınızda ve hareket halinde olduğunuzda sönümlemesizliğine göre sönümlemeli araç, sönümlemeli sistem çok daha isabetli bir şekilde düşmanın üzerinde kalmanızı sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bir pick-up düşünün. Onun üzerine entegre etmişsiniz. Ya bir insansız sisteme de entegre ediyorsunuz. Aynı, aynı şekilde. İnsansız sistemler zaten çok doğru Yani oraya gelmek istiyorum. Orada performans daha da artıyor. Aracın kendi amortismanları sönümlemesiz sistemde yanılmaz derecede darbe alıyor ve sallanıyor. Bu da operatörün angajman e, kapasitesini aşağı indiriyor. Ama burun sönüm olduğu için e, recoil az, tepme az ve hedefin üzerine daha hızlı kalabiliyor. Bir de bunu remote control weapon station yani uzaktan komandalı kulelere entegre ettiğinizde hem tepme az, hem mermi dağılımı çok düşük namlunun teknolojisinden dolayı dolayısıyla kulenin atış kontrol sisteminin performansını yukarı çekiyor. Bugün birçok kule bizi arıyor. Bizim siyahlarımızda, bizim emiklerimizde kullandıklarında kulelerin performanslarının arttığını söylüyorlar. Ve gerçekten bu çok önemli bir şey. Niçin? Hem ülkemizdeki hem de dostluğum, mütefik ülkelerdeki kule üreticilerinin hepsi şu an bizden bize ya imza imzalıyorlar ya da numaralı siyahlarının kulelerini test etmek istiyor Çünkü kendi mevcut üreticilerin, yayınlamış otları spek, spek, spesifikasyonları revize etmek istiyorlar. Çünkü şunu gördüler, bunun performansı aslında daha yukarıdaymış. Ama ben silahın performansından dolayı oraya çıkamıyormuşum. Şu an Janik M2QCB ya da M2F ile beraber performans, mevcutan kulemin performansını çok daha yukarıda görebiliyorum. O yüzden ben deklarasyonumu bu şekilde yaparım diyorlar. Yani bu da gerçekten yine sektörde olmayan bir şeydi. Yani sektör derken bakın Türk savunma sektöründen bahsetmiyorum artık. Dost ülkeler dahil. Tüm kule üreticileri, tüm platform üreticileri artık şu an e, bizle çok ciddi temaslara geçiyorlar. Çok ciddi sözleşmeler imzalıyoruz. E, ortaklıklar imzalıyoruz. E, i̇kili e, memorandum e, Mem Mem Mem Mem of understandler imzalıyoruz. E, dolayısıyla e, güzel bir şekilde serüvenimize devam ediyoruz. Ece Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizlere iyi fuarlar diliyoruz. Şöyle de bir kapanış anonsunuzu çekersek gördüğünüz M2'nin tarihine baktığımız zaman Gerçekten efsane, çok eski bir tarih ama işte görüyorsunuz teknoloji kattığınız zaman, akıl kattığınız zaman, mühendislik kattığınız zaman bu silahları güncel, herkesin almak istediği bir hale getirebiliyorsunuz. Çok teşekkürler İFVAR'larda. Çok teşekkürler. Ayağında sağlık. Çok teşekkürler.